Logaritmik ölçeklerle alakalı birkaç video yapıyordum. Geçtiğimiz yıllarda büyük depremler geçirdiğimiz için ben de Richter ölçeği üzerine bir video yapayım dedim. Richter ölçeği, evet Richter ölçeği depremlerin büyüklüklerini ölçmek için kullanılan bir ölçüm şeklidir biliyorsunuz. Yanlışlık olmasın diye söylüyorum, Richter ölçeğini depremleri ölçmek için kullandığımızı söylesek de biz aslında şu anda Moment Magnitude ölçeğini kullanıyoruz. İnsanların bu iki ölçek arasında bir ayrım yapmamasının nedeni, Moment Magnitude ölçeğinin Richter ölçeğine göre ayarlanmış olması. Richter ölçeğinden Moment Magnitude ölçeğine geçmiş olmamızın nedeni ise, 7'den büyük depremlerde Richter ölçeğinin kullanılamamasıdır. Moment Magnitude ölçeği, 7'den büyük depremleri ölçmek için çok daha uygun. Burada Charles Richter'in resmini görebilirsiniz, İşte bu Charles Richter. Buraya koyduğum yazı ise onunla yapılan röportajdan bir alıntı. Bu röportajda Richter'in bu ölçeği nasıl bulduğu hakkında bilgi veriliyor. Röportaj aynen şöyle söylüyor. Japonya'dan Profesör K. Wadati tarafından yazılmış bir yazı buldum. Bu yazıda yer hareketlerinin deprem merkezine yani epicenter'e olan uzaklığına göre grafiği çizilerek büyük depremlerin karşılaştırıldığını söylüyordu. Bu röportajda böyle söylüyor. Profesör K. Vadati böyle bir çizim yapmış. Bu eksen uzaklığını gösteriyor. Bir depremi hissettiğinizde bu her zaman depremin merkezinde oturduğunuz anlamına gelmez. Yani burada oturuyor da olabilirsiniz. Rasathaneleriniz deprem merkezinden bayağı uzak olabilir. Profesör önce ölçüm istasyonlarının ne kadar uzakta olduğuna ve sonra da ölçüm merkezindeki yer hareketlerine bakıyor. Mesela burada bir deprem oluyor, ve bu orta şiddette bir deprem. Tam buradaki ise zayıf bir deprem olur. Çünkü depreme yakınsınız ve buna rağmen çok güçlü bir yer hareketi hissetmemişsiniz. Bu eksen, bize hareketin şiddetini gösteriyor. Yani hareketin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Mesela bu da çok güçlü bir deprem olduğunu bize gösterir. Charles Richter röportajında şöyle demiş. Ben de benzer bir yöntem denedim, ama çok şiddetli ve çok az şiddetli hareketler arasındaki fark ölçümlenemeyecek kadar fazlaydı. Charles Richter, Profesör Wadati'nin yaptığı gibi bir grafik çizmeye çalıştığında, bu grafikte bazı depremlerin gösterilebileceğini fakat elimizde doğrusal ölçek olduğu sürece farklı şiddetteki depremleri bu grafikte detaylı olarak göstermenin mümkün olamayacağını buldu. Orta şiddetli bir depremi burada işaretleyebilirsiniz. Ancak çok şiddetli bir deprem grafik üstünde burada ya da burada olacaktı. Hatta belki sayfaya bile sığmayacaktı. Richter demiş ki, Dr. Benno Gutenberg bize grafikleri logaritmik ölçekle yapma önerisinde bulundu. Şanslıydım, çünkü logaritmik çizimler şeytanın işidir. Bu arada Dr. Benno Gutenberg bu düşüncesini ortaya attığında Kaliforniya Teknik Üniversitesi'nde çalışıyordum. Burada, şeytanın işi derken ne demek istiyor, hiçbir fikrim yok. Ama sanıyorum ki, bu sistem o kadar başarılıydı ki, zayıf ya da şiddetli depremleri doğru bir şekilde kıyaslayabiliyor ve gerekli bilgileri verebiliyordu. Bu yüzden de logaritmik grafikleri, sihirli bir çözüm olarak düşünmüş olabilir. Bu yüzden, şeytanın işi demiş olabilir. Logaritmik ölçek çizmekten kast edilen şey, Yer hareketlerinin, şiddet değerlerinin logaritmasını almaktır. Bir sismograf yardımıyla depremin şiddetini ölçtüğümüzü düşünelim. Bu da depremden önceki görüntü. Deprem oluyor ve deprem duruyor. Ardından da bu dalganın şiddetini ölçüyoruz. Eğer doğrusal bir ölçekte çizmeye çalışırsak, Profesör Wadati'nin karşılaştığı problemle karşılaşırız. Richter'in yaptığı şey, Şiddeti ölçtükten sonra logaritmasını almak ve böylelikle logaritmik ölçek elde etmekti. Aslında benim bu videoda göstermek istediğim şey, bu sistemin özellikle de son zamanlarda meydana gelen depremleri değerlendirirken nasıl kullanıldığı. Buradaki deprem 23 Ağustos'ta Amerika'nın doğu yakasına meydana gelmiş olan bir deprem ve o kadar güçlü bir deprem de değil, 5.8 büyüklüğünde. Küçük de değil, sallantıyı hissedebilirsiniz. Hatta biraz hasara bile yol açabilir. Ancak bu depremin önemli olmasının nedeni, meydana geldiği bölgenin deprem bölgesi olmamasıdır. Şimdi ölçeğimize geçelim. Tam buraya çizeceğim. Buraya 5.8'i koyalım. Buna 5.8 diyeceğim. Eğer sandalyenizi hızlıca sallarsanız, bu depremin merkezinde olmanın nasıl bir his olduğunu anlayabilirsiniz. Bu, Amerika 2011 Doğu Sahili depremi. Buna 2011 Virginia depremi de deniyor. Amerika'da meydana gelen en ünlü depremlerden biri Loma Prieta'da yani San Francisco'nun 40 ya da 50 mil güneyinde meydana gelmişti. Bu da San Francisco'da meydana gelen hasar. Gördüğünüz gibi depremden ötürü bir otoyol çökmüş. Depremin ne kadar güçlü olduğunu tahmin edebilirsiniz. Merkez üstünden bu kadar uzaklıkta olan bir noktada böyle bir hasar neden oluştu? Bu deprem neyle ölçtüğünüze göre değişir ama 7.0 değerindeydi. Bunu daha rahat okuyabileceğiniz bir renkte yazalım. Evet, deprem 7 büyüklüğündeydi. Lama Prieta. Bu San Francisco koyu çevresi. depremde 1989'da gerçekleşmişti. 2011'de Japonya'da baya kötü bir deprem meydana geldi. Tohoku depremi. Buradaki yuvarlak depremin büyüklüğünü gösteriyor. Japonya'nın kıyısının biraz dışındaydı. Bunların hepsi depremden sonra etkilenen yerler. Hasarsa oluşan tsunami'den kaynaklıydı. Fukushima nükleer santraline verdiği hasarsa 9.0 olarak söyleniyor. Bu neredeyse 6. O zaman burası 7, bu da 8 olurdu. Burası da 9 olur. Of. 2011 Japonya depremini buraya yazalım. Kayıtlardaki en büyük deprem ise 1960'taki Büyük Şili depremiydi ve 9.5 büyüklüğündeydi. Onu da tam burada gösterelim. 1960, Şili. Tamam. Şimdi anlamak için bir göz atalım. Elimizdeki eğer doğrusal bir ölçek olsaydı, Büyük Şili depremi, Amerika Doğu Sahili depreminin neredeyse iki katı kadar derdiniz. Ve bu depremin de çok ciddi olmadığını düşünürdünüz. Ama bu bir logaritmik ölçek ve bu şekilde bakınca işler değişiyor. Durum aslında göründüğünden çok daha kötü. Bu ölçeği yorumlarken bunların arasındaki farkın onun kaçıncı kuvveti kadar olduğunu bulmanız gerekli. O zaman bunları onun kuvvetleri olarak düşünebilirsiniz. 5.8'den 7.0'a gidersek fark sadece 1.2 oluyor. Ama unutmayın bu logaritmik ölçek. Size tavsiyem, eski yaptığımız logaritmik ölçek videolarını seyretmeniz. Logaritmik ölçekte belirli bir uzaklık, sabit bir değişim değildir. Bu, sabit bir doğrusal uzunluk değil. Bu, bir ölçeklendirme katsayısı. Bunu, 1.2 değil, 10 üssü 1.2 ile ölçeklendiriyorsunuz. Yani, elimizdeki sayı, 10 üzeri 1.2 ile çarpılıyor. Evet, hesap makinemizi çıkaralım. 10 üzeri 1.2, 15.8 ediyor. Yani yaklaşık olarak 16. O zaman Doğu Yakası depreminde hissedilen sarsıntı ne kadarsa Loma Prieta depremi ondan 16 kat daha güçlüydü. Bunu yazayım. Amerika Doğu Yakası depreminden 16 kat daha şiddetli. Oldukça büyük bir fark. Bu depremde biraz sallantı hissedilmişti ve çok hasar olmamıştı. Ama bunun 16 kat şiddetlisini düşünürseniz, ki düşünmek istemezsiniz, kesinlikle bariz bir hasar ve sallantı hissedilecektir. Lamaprieta depreminden sonra o bölgede evinin arka bahçesinde oturan bir bayanla konuşmuştum. Bana arabaların yukarı aşağı bariz bir şekilde zıpladıklarını söylemişti. Anlayacağınız bayağı şiddetli bir depremmiş. Şimdi de Japonya depremini düşünelim. Sizce Japonya depremi Loma Prieta'dan ne kadar güçlüdür? Unutmayın, evet 2 kat güçlüdür diyemeyiz. 10 üzeri 2 kadar güçlü. Bunun ne olduğunu biliyoruz. 10 üzeri 2, onun ikinci kuvveti yani 100 eder. Loma Prieta depreminde arabalar aşağı yukarı zıplıyordu. Japonya depremi Loma Prieta'dan 100 kat daha şiddetliydi. Eğer 2011'deki Amerika Doğu Yakası depremi ile karşılaştırırsanız, 1600 kat daha şiddetliydi. Baya şiddetli bir deprem. 1960'da Büyük Şili depreminin ne kadar şiddetli olduğunu anlamak için de Japonya'daki bu depremle ilgili birkaç bilgi vereceğim. Depremin Japonya'yı 4 metreye yakın genişlettiği hesaplanmıştı. Bu genişleme tabii ki adanın şeklini de etkiledi. Hatta bu sallantılardan kaynaklanan bozulmalardan dolayı, o gün saniyenin milyonda biri kadar kısaldı. Saniyenin milyonda birinden biraz daha büyük. Şimdi, ama bu sadece saniyenin milyonda biri diyebilirsiniz. Ama aslında bu baya önemli bir şey. Günlerin uzunluğunun değişmesi demek. Uzaya yollanan uzay mekikleri ve uzaydaki ölçümleme cihazları bu milyonda bir saniyeli kısalmayı fark edebiliyorlar. Kısacası bu bayağı büyük bir sallantıydı. Büyük şili depremi bundan 10 üzeri 0.5 kere büyüktü. Hesap makinemizi çıkaralım. Buna 10'un karekökü de diyebiliriz. 10 üzeri 0.5, 10 üzeri 1 bölü 2 ile aynı şey. Bu da 10'un kareköküyle aynı şey ki bu da 3.16 ediyor. Yani dünyadaki en şiddetli deprem, Japonya depreminden 3.16 kat daha şiddetliydi. Günleri kısaltan ve Japonya'yı 4 metre genişleten depremden 3.16 kat daha şiddetli. Eğer Doğu Yakası depremiyle karşılaştırmak isterseniz, neredeyse 5000 katı kadar daha güçlü olacak. Yani çok çok çok büyük bir deprem. Evet, umarım bütün bunlar size Richter ölçeği hakkında bir fikir vermiştir. Bu ölçek aslında depremlerin ne kadar büyük olduğunu doğru bir oranla anlatıyor. Bununla beraber videodaki ölçeklerle ilgili karşılaştırmamız sayesinde Charles Richter'in yaşadığı problemi de anlamışsınızdır. Eğer bunların hepsini doğrusal bir ölçekle çizseydiniz, bunu bu eksende 5000 birim ilerletmeniz gerekirdi. Unutmayın, Doğu Yakası depremi de başta başına şiddetli sayılabilecek bir depremdi ki o da başka depremlerden 5000 kat daha şiddetliydi.